Hem yumuşak, Hı -hı. gördüğünüz gibi. Evet. Bu bir haftalık. Evet, bir haftalık gibi, evet. yonca tarlamızı. Hemen hemen şuraya geliyor, düzlerimde. 18 Mayıs 2020, Antalya Elmalı, Tavullar Köyü'ndeyiz. Tavullar Mahallesi'nde yonca tarlası bulunan rekor gübre müşterimiz Mustafa Kaynağı'nın yanındayız. Mustafa Bey merhabalar. Yani. Hoş bulduk. Burada rekor gübre sıvı yaprak gübresini uyguladınız. Evet. Bir hafta önce yaklaşık. Evet. Bir hafta oluyor tam. Neler gördünüz abi? Bir anlatır mısınız? Yani gelişim hızlı geldi. E gördüğünüz gibi. Şöyle çekebilirsiniz. Evet abi. E kök kalın geliyor. Kalın dedi. Hem kalın geliyor hem yumuşak. Hmm. Gördüğünüz gibi. Evet. Bu bir haftalık. Evet. Bir haftalık evet. yonca tarla. Ediniz. Hemen hemen şuraya geliyor dizlerimde. Uygulamayı 10 santim civarlarındayken evet, aşağı yaptınız. Evet de 10 santimde uygulamayı yaptık. Şu an memnunuz. İkinci biçimde de kullanmayı düşünüyoruz. Devam. Yaprakların canlılığı Evet. onlar nasıldır? Bir bahsederseniz. Yapraklar geniş geldi. Parlak gördüğünüz gibi. Hani çok güzel geldi yani. Bu biçimde bu kadar beklemiyorduk bu üründen. Kaç tekarlık bir tarla burası? 20 dönük. 20, 20 dekarlık. 20 evet. bir tarla tarlamızda herhangi bir dalgalanma bir şey yok. yok. Homojen bir şekilde evet. gelişiyor. Evet. evet. Şöyle biraz daha ilerlerde bir gösterirseniz evet. her yerin aynı olduğunu en azından üreticilerimiz abi. de görsünler. Diğer ürünün de kullanmayı düşünüyorum bu ürünü. Evet. Seram var orada kullanacağım. Domates seranız da var. Evet. Domates seranızda evet. da uygulamayı düşünüyorsunuz. Orada da düşünüyorsunuz. yapmayı düşünüyorum. Gözde görülür bir fark var şu an. Evet. 7 günlük, 7 gün olarak kullanalım. Gözde görülür derecede bir şey var yani. Farklılık. Peki tavsiye eder misiniz? Tabii. Mustafa Bey. Tabii. Yonca üreticilerine, yonca Tabii. tarlası Tabii. olanlara. Eşimize, dostumuza tavsiye edeceğiz bunu. Evet. Gösterceğiz. Teşekkür ederiz. Çok Teşekkür sağ olun. Ederiz.